Elimizde 2y artı 1 bölü 3x eşittir 12 denklemi var. Ve bu denklemin x ve y kesişimlerini bulmamız isteniyor. Bir hatırlatma yapalım. x kesişimi x ekseninin kesildiği noktadır. x ekseninin ne aşağısında ne de yukarısındayız. Yani y eşittir 0. Yine aynı şekilde y kesişimi y ekseninin sağında veya solunda değil yani x değeri 0'a eşit olmak zorunda. Şimdi iki değerinde değerini teker teker 0 olarak alıp diğer değeri bulalım. x kesişimi için y 0'dır. Hadi denklemi bu şekilde çözelim. Elimizde 2 çarpı 0 artı 1 bölü 3x eşittir 12 var. y eşittir 0 demiştik. y yerine 0 koyalım. Herhangi bir şey 0 ile çarpılınca 0 olur. Elimizde 1 bölü 3x eşittir 12 kalır. x'i bulmak için iki tarafı da 1 bölü 3'e böleriz. Ya da doğrudan 1 bölü 3'ün çarpmaya göre tersiyle çarparız. 1 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi 3'tür. 3 bölü 1 olarak düşünebilirsiniz bunu. 3 çarpı 1 bölü 3 kalır elimizde. Bu da sadeleşir. Elimizde x eşittir 12 çarpı 3 kalır. Bu durumda x, 36'ya eşittir. Yani y eşittir 0, x eşittir 36'dır. Yani grafikte 36,0 noktasıdır. Bu da x kesişimidir. Aynı şeyi y kesişimi için de yapalım. Şimdi x eşittir 0 diyelim. Bu durumda 2y artı 1 bölü 3 çarpı 0 eşittir 12. Bir kez daha 0 çarpı herhangi bir şey 0'dır. Yani elimizde sadece 2y eşittir 12 kalır. y'yi bulmak için iki tarafı da 2'ye bölün, elimizde y eşittir 6 kaldı. Yani y kesişimi x 0 iken y'nin 6 olduğu noktadır. x ve y kesişimlerini daha bir somutlaştırmak için kaba bir çizimle göstereyim. Bu dikey eksenim. Bu da yatay eksenim. y ekseninde 36,0 noktamız vardı. Burası orijin, burası x ekseni ve bu da y ekseni. 36,0 noktası buralarda bir yerde. Bu 36 ise 0,6 noktası buralardadır. Burası da 0,6. Doğru da bu şekilde gözükecek. Elimden geldiği kadar düzgün bir doğru çiziyorum. Dikkat edin, kesişim noktalarından geçiyoruz. Burası y ekseni, çünkü ne sağda ne soldayız. x ekseninde de y'miz sıfır. Ne aşağısında ne de yukarsındayız.